Herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir gün diliyorum öncelikle. Hafta sonu analizlerimizde. E, hafta sonu analizlerimizde çok fazla e, yüksek başarı elde edemesek de yine en azından e, %70 civarında bir başarı oranında kaldık. E, dün de yine kilit maçlarda aldığımız e, sürpriz sonuçlar. Kuponlarımızda sıkıntılara yol açtı. Bunları gördük. Cuma gününün, baş... Cumartesi ve Pazar günü yakalayamadık açıkçası. İnşallah bugün daha az maçın olduğu bir program var. Bu tarz programlarda başarı oranımızın daha yüksek olduğu aşikar. İnşallah bugün daha başarılı analizlere imza atıp daha güzel sonuçlar elde etme imkanımız olacaktır diyorum. 6 tane maç analizi yaptım. Sizler için 6 tane tahminimiz olacak. Bunların öncelikli sonuçlarını sizlere kuponlarınızla kullanabileceğiniz şekilde vermeye çalışacağım. Siz de aklınıza yatan seçeneklerden kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İlk maçı Süper Lig'den Bursa Spor Fenerbahçe maçı olacak. İddia programındaki kodu 155 bu maçın. Bugün Fenerbahçe'nin Ümraniye maçından farklı bir 11 ile çıkmasını bekliyorum bu maça. Bence kupada Ersun Yanal'ın şöyle bir düşüncesi vardı. Ben nasılsa bu turu Kadıköy'de geçerim. Elimden geldiğince maçı tutmaya çalışayım dedi. istemediği bir gol yedi. O çok da pozisyon vermedi açıkçası. Canlı olarak izledim maçı. Ee, bugün Cahilson'un orta sahada Mehmet Topal'la birlikte oynamasını bekliyorum. Forvet'te e, muhtemelen Soldado'ya yer verecektir Ersun Yanal. Çünkü Lig Fenerbahçe için çok önemli. Artık e, bir yerlere gelmesi lazım. Hedeflerinin ilk yeri olduğunu tahmin ediyorum. E, önümüzdeki 3 maçta da Fenerbahçe'nin en az 7 puanla bu Ligi devam ettireceğini Düşünüyorum açıkçası Bursa maçı zor bir maç olacak Bursa genç koşan bir ekip ee, Kolay kolay pes eden bir ekip değil ee, Hazırlık maçlarında e, istediği sonuçları da elde edemedi Ama bu maç biraz daha farklı olacaktır Ayrıca stat bugün full olacaktır Timsarana'da ben bugün 42.000 kişinin Tribünleri dolduracağını Düşünüyorum. E, Fenerbahçe Bursa'da gayet güzel karşılandı. Medyadan takip etmişsinizdir. Dediğim gibi farklı bir kadro, farklı bir oyun planıyla çıkacak. E, en azından Ersun Yanal kaybetmek istemeyecek. Bugün e, bu maç için benim öne çıkan analizim ilk yarı e, kontrollü bir oyun, ilk yarı beraberliği olacak arkadaşlar. İlk yarı sıfır bu maç. Kuponlarda değerlendirilebilecek bir maç aynı zamanda yine e, çok fazla skor beklemiyorum bu maç için fakat iki takımın birbirlerine karşılıklı gol atabileceklerini de düşünüyorum bunu da ihtimaller çerçevesinde kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz karşılıklı gol var bahsini e, ikinci maçım Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı 156 iddia kodlu bu maç e, ben de e, kuponunu da koymak istersem öncelikli olarak sonucum karşılıklı gol var ve üst olur. Üst seçeneği daha çok ağır basıyor benim için. Aynı zamanda Kasımpaşa'nın bu maçı kaybedeceğini düşünmüyorum. Mustafa Denizli ile kazanmaya alışan bir ekip oldular. Aynı zamanda altı e, 6 Penaltı golüyle ligde şu an lider durumdalar. Bu da bunu şunu gösteriyor ki Kasımpaşa'nın e, rakip kalede çok fazla bulunduğunu ve çok fazla pozisyon yakaladığını gösteriyor arkadaşlar. O yüzden Kasımpaşa benim için bir adım önde. Güzel de bir oranı var. E, 1.60 e, gibi bir oran kuponlarda değerlendirilebilir. Yine Çaykur Rize ve e, Kasımpaşa... E, en çok transfer yapan kulüplerden biri oldu devre arasında. Kasımpaşa gerek dışarıdan aldığı oyuncular gerekse kadrosunda bulunan oyuncuların sözleşmelerini uzatması bakımından en aktif ekipti. Ee, güzel bir yapılanmaya gittiler. Ee, Süper Lig'de borcu olmayan nadir kulüplerden biri. Dediğim gibi ilk öncelikli seçeneğiniz 2.5 üst olsun. Çaykur Rizespor da ligin dibinden çıkmak için bu maçta elinden gelen her şeyi yapacak diye düşünüyorum. Ee, Kasımpaşa çok fazla defans yapabilen bir ekip değil. Genel olarak baktığımızda gol yemediği maç sınırlı. Bugün de Rize'den gol yiyecektir ama yediğinin daha fazlasını atacaktır. O yüzden üst seçeneği bana en mantıklı seçenek olarak geliyor. Yunanistan liginden Lamia Panathinaikos. Burada e, çok fazla bir şey söylemeye gerek yok arkadaşlar. Lamia evinde kapanan, e, skoru korumaya yönelik oynayan bir takım. Ama Panathinaikos'un hedefi yukarılar olduğu için bu maçı zor da olsa kazanacağını tahmin ediyorum. Bu maç içinde 2-3 e, gol seçeneği değerlendirilebilecek bir seçenek. Hani kupona mıyız, koymaz mıyız? O konuda bir şey söylemek istemiyorum. Aklında yatan arkadaşlar varsa 2-3 golünü değerlendirebilirler. Ee, diğer maçımız Hollanda 2'den 527 kodlu PSV'nin ikinci takımı Maastricht'le oynuyor evinde. Ee, bu maçta yine klasik bir Hollanda iki maç olacak. Bol, bol golün olacağı karşılıklı gollerin olacağı 2.5 üst karşılıklı gol var ve 3.5 üst olarak kuponlarda değerlendirebileceğimiz bir maç. Bu maçı da bu şekilde değerlendirebiliriz. Eee Diğer 28 kodlu Fransız İçin'den Paris'e de Brest Lig'in ikincisi ee, uzun süre e, kafa kafaya götür, yaklaşık 5 puan geriye düştü. Ben bugün e, bu maçın güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Fakat Brest deplasmanlarda kayıpları oynayan bir ekip evinde çok iyi olmasına rağmen e, deplasmanda bu istikrarı gösteremiyor. Paris'te çok garantici bir ekip elinden geldiğince maç kazanmaya çalışıyor ve e, beklenmeyen bir performansla ligin beşincisi durumunda şu an. Hatta ilk iki sıra için iddialı bir ekip. O yüzden e, kontrollü bir maç olur Paris'ten dolayı ama Paris e tehlikeli bir ekip evinde her maçta gol bulabilen bir ekip. Aynı zamanda 9 maçtır da evinde maç kaybetmiyorlar. Brest'te 4 maçtı, Deplasman'da maç kazanamadı. Genelde berabere bitiyor maçları. Bu maç içinde kuponlarınızda karşılıklı gol var bahsini değerlendirebilirsiniz. Muhtemel sürpriz kuponlarda bir beraberlik olarak da değerlendirme imkanına sahipsiniz. Ama önceliğiniz karşılıklı gol var bahsi olarak olsun. Ee, güzel de bir oranı var 1.85 eğer kupon yapsam. Ben bu maçı karşılıklı gol var olarak kuponumda denerim açıkçası. Bundan sonra son maçımıza gelelim. Son maçım İngiltere'den şampiyonşipten 529 kodlu Bolton Wanderers West Bromwich maçı olacak. Yine burada Bolton Wanderers güle güle diyebileceğimiz bir ekip pek istenilen seviyeye gelemedi zannedersem bu senede. Düşmenin en güçlü adaylarından birisi olacak. West Bromwich'de 4. sırada 47 puanı var. E, bu maçı kazandığı takdirde kendini 3. sıraya taşıyacak. Ve şampiyonluk iddiasını sürdürecek. Deplasmanlarda da gayet başarılı bir ekip. E, ben bu maçta oranlar da gayet iyi. 1.60 orandan ilk seçeneğim West Bromwich'in galibiyeti olacak. Bolton çok istikrarsız bir takım bakıyorsunuz bir hafta 6 tane yiyor ikinci hafta 5 tane atıyor yani özellikle deplasman başarısı olarak bir başarısı yok kazandığı maçlar genelde evinde oluyor bu yüzden karşılıklı gol var ve iki buçuk üst seçenekleri de kuponlarda kullanılabilecek diğer seçenekler arkadaşlar ama dediğim gibi bu maçta önceliğim West Bromwich'in yukarıdan kopmaması adına bu maçı kazanması gerektiği yönünde 1.60'lık bir iddia oranı var. Bana çok mantıklı geliyor. Zor da olsa West Bromwich'in bu maçtan galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. ikinci ve üçüncü seçeneklerimiz 2.5 üst ve sırasıyla karşılıklı gol var olarak kuponlarımızda bulunabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim İnşallah e, verdiğimiz bilgiler sizlere kupon yapma açısından yararlı bilgiler olur ve başarıya ulaştırır diyorum sizlerden isteğim YouTube kanalımızı takip edin Facebook sayfamızı takip edin ve elinizden geldiğince mümkün olduğu bizim bu videolarımızı bir defa da olsa paylaşın bize bir şekilde destek olmuş oluyorsunuz bu şekilde Hepinize teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Bir dahaki videoda bir dahaki tahminlerde buluşmak üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.